Lönen kardeşlerin resimlerinden birine bakmaktayız. Ressamın kim olduğundan tam emin değiliz. Ressam Louis ya da Antoine olabilir. Resmin adı köylü aile ve bu ad resmi net olarak tanımlıyor. Bu resim çeşitli açılardan daha basit bir resim olamazdı. Ve Lönen kardeşler de bu tip ciddi köylü resimleri ve onların günlük hayatlarından kesitler içeren tür resmi dediğimiz resimlerle ünlüydü. 17. yüzyılda özellikle de Hollanda'da çokça gördüğümüz bir şey. Bu yeni tip bir resimdi. Orta sınıfın alt sınıf hakkında fikir edinmesini sağladığını düşünmek ilginç oluyor. Resimde bu köyle ailenin erdemliliği, ahlakı ve sadeliğine dair ögeler mevcut. Bu fukara hallerine rağmen özlerinde iyi oldukları betimlenmiş. Ailenin birkaç neslinden karakterler görüyoruz. Bir köpek ve bir kedi de barındıran oldukça sade bir dekorasyon mevcut. Enstrüman çalan bir karakter var ve ön planda karakterlerin bir tür refah içinde olduklarını görebiliyoruz. Bunun sebebi de kullanılan renklerin basitliği ve sadeliği. Daha çok kahverengiler, bejler, biraz gri ile kırık beyaz ve çok az yeşil dışında neredeyse başka bir renk kullanılmamış. Ama ressam kıyafetlerin aralarından ışığı geçirmek için renklerin tonlarını kullanmış. Burada sanırım biraz karavacca üzerine düşünmek gerekiyor. Çünkü karakterler ön plana çok yakın. Sağ taraftan kırılarak gelen ışık var ve ışıkla karanlık arasında güçlü bir kontrast mevcut. Ön plana yakın kadın figürlerin yüzlerinin sağ tarafları aydınlık, sol tarafları ise gölgeler içinde kalmış. Hatta neredeyse karanlıkta kaybolmuş durumda. Bunun aynı zamanda psikolojik bir etkisi var. Ve bana Ram ışıkla yaptığı, ışığı ve gölgeyi yüzlerde kullanarak bir tür psikolojik derinlik kattığı resimleri hatırlatıyor. Buna ek olarak ışıkla ayrışan birçok çeşitli ışıksal etki de mevcut. Biraz önce söz ettiğimiz kırılan ışık bir tarafa, Elimizde bir de ateşin başında duran erkek çocuk silüeti var. Yani sağ tarafta olduğunu varsaydığımız pencereden gelen gün ışığının yanında, şömineden gelen ışık da var. Kumaşların tekrar eden katları ve çizgileri resmi tuval boyunca takip etmenizi sağlıyor. Resim yüzey boyunca oldukça canlı. Bu bahsettiğimiz sadelik yalnızca ekonomik sınıflarıyla, Yalnızca kıyafetleriyle ve yalnızca iç dekorasyonun sadeliğiyle değil, masadaki tuz, şarap ve bir dilim ekmekle de betimlenmiş. Bunlar en temel şeyler. Ve bu bence dönemin kültürünün öne çıkarttığı muazzam merasim usulünün yanında yaşamın en sade haline de ilginin olduğunu gösteriyor.